Değerli izleyenlerimiz, yollardayız ama önemli yollardayız. Türkiye'nin üçüncü önemli nehri, Sakarya Meydan Muharebesi'ne adını veren nehrin denizle buluştuğu Sakarya'nın Karasu ilçesindeyiz. Ama biz yola Porsu doğduğu Afyon Bayat Yaylalarından çıktık. Daha sonra Sakarya Nehri'nin kaynağı Eskişehir Çiftelerden çıktık ve dolaştık. Şu anda önemli bir dost rehberliğinde. Geziyoruz Sakarya Nehri'nin Karadeniz'e Döküleceği yere Karasu'nun en önemli Turistik ve e, Doğa harikası Yeri Sakarya Nehri'ndeyiz Burada Denize dökülen Noktada denize açılacağız Birazcık denizi göreceğiz Daha sonra nehir boylarında Yapılan restoranlar Balık kulübe, balıkçı kulübeleri Ve yukarıda ee, nehre akan kanalizasyonları sizi izleteceğiz. Burada bizim bu çekimimiz Sakarya Nehri'nin güzelliklerini halka sunmak değil, Sakarya Nehri'nin mahvoluşunu izleyicilere göstermek. Şu anda bu nehirden inekler bile su içmiyor. Biz çocukluğumuzda dereden su içerdik. Buralar kumsal plaj gibi yerlerdi. Karşıya nehre bütün mahalleli yüzüp Karşı sahile gidip gelirdik. Şimdi bu nehre kimse elini parmağını sokamıyor. Zehir akıyor Sakarya Nehri. Zehir! Kimyasal, kanalizasyon, her türlü ağır metal, her şey var bu suda. Balıklara acıyorum. Yani bunun içinde yaşam çok zor. Zaten büyük çapta yayın balıkları falan yok oldu. Şimdi şurada istilacı sazanlar var ve bunun dışında birkaç küçük çeşit balık kaldı. Daha burada suda kerevitler vardı. Tatlısı istakozu dediğimiz. Onlardan hiç eser yok. Türler hızla azalıyor. Düşünün evinizde oturuyorsunuz. Tavandan aşağı her gün size pislik attı, üst kattaki insan tavanı delip Siz orada yaşayabilir misiniz evin içinde? Biz bu nehrin içine, o canlıların içine her şeyi atıyoruz. İşte görüyorsunuz balıkçı restoranları. Bunlar da nehrin kirliliğine neden oluyorlar hepsi, kahveler, hepsi, sigara içen sigarasını şu bana atmıyor burada Türkistan'ı. Hemen, gidelim dereye. Ya Bakın görüyorsunuz, Çin karnım, setli karnım, gibi, karnım karnım karnım Çin setli gibi binalarla dolmuş, dereyi görmek için balık yemeniz lazım. Bakın burası Mersin balığının Türkiye'de yaşadığı en önemli havza, Sakarya Nehri havzası. Burada çocukluğumuzda onlarca Mersin balığı, yakalanır. Bundan elde edilen yumurtalar uluslararası pazarlarda ve Türkiye'nin büyük otellerinin restoranlarında pazarlanırdı. Siyah havyar dediğimiz havyar. Bu, bu balıklar nehirden içeri akın eder. Nehirden yukarıya, 200 km yukarılara yumurtalarını bırakır. Yumurtalarını bıraktıktan sonra tekrar denize dönerler. Nehirler vardır tarihimizi anlatır. Nehirler vardır kilometre çizgimizdir. Nehirler vardır üzerinde destanlar yazılmış. Ama öyle nehirler var ki Anadolu'nun binlerce yıllık tarihine onlarca uygarlığına ev sahipliği yapmış, canlı şahitlik yapmış. Sakarya Nehri gibi Porsuk Çayı gibi. Evet Porsuk Çayı'nın Sakarya Nehri'nin denizle buluştuğu noktadayız. Ve Bayat Dağları'ndan Afyon Kütahya Dağları'ndan doğan, Kurtuluş Savaşı'nın destansı mücadele verildiği bu bölgelerden doğan Porsuk Irmağı Sakarya Irma ile Gordiyon antik kenti Polatlı yakınlarında Doğa Tepesi eteğinde birleşir. Ve Türkiye'nin önemli üçüncü nehridir ve şu an tam Karadeniz'e döküldüğü noktadayız. Rengimize baksınlar, kandan ve çamurdanız diye Necip Fazıl'ın Sakarya şiirindeki gibi, köpükten gövdesine kurşundan bir yük binmiş olan Sakarya havzasında yaşanan şiddetli çarpışmalarda toprağa düşen şehitlerin kanı, cephe gerisinde sancağı için didinen milletin teriyle karışmıştı. Mustafa Kemal'in Gazi ve Mareşal ünvanını alacağı bu savaş, Anadolu'daki direniş ve diriliş düşüncesini yeniden alevlendirmiş, imparatorluğu köşeye sıkıştırmanın sarhoşluğunu yaşayan itilaf devletleri ve özellikle İngiltere, Yunan ordusuna verdiği desteği geri çekmişti. Şu görmüş olduğunuz Karasu limanı. Evet. 64. sınır kapımız buradan her gün Odessa, Ukrayna'ya Roro seferleri, tırlar buradan e, şeye gidiyor, Ukrayna'ya gidiyor. Daha evvel buradan e, Haydarpaşa limanı kapanınca buradan e, Köstence, Romanya'ya da tırlar gidiyordu. Köstence'ye giden tırları Romanya hükümeti ağır vergilerle ve uzun bekleyişlerle bıktırdığı için seferler kaldırıldı. Şu anda sadece ee, Odessa seferleri devam ediyor, Uk Ukrayna seferleri devam ediyor fakat Romenlerle diplomatik çalışmalar var. O sorun çözülürse buradan değişik ülkelere, Rusya'ya, e, Romanya'ya, Roro seferleri devam edecek. Hemen şuradan iki kilometre, bir kilometre yan taraflar plaj olarak kullanılıyor ve buradaki pis suda yüzüyor bu halk. Eskiden bu seferin ne biz yüzerdik. Daha çocukluğumuzda su içerdik. Ama maalesef, görüyorsunuz halini. Kanalizasyonlar, kemiyasal fabrika atıkları her türlü atık olunca bu kirlilik oluyor işte. Bakın İsmail Bey, evet. burası Okşa Deresi dediğimiz deredir. Efendim, söyleyin efendim. Yaman. Bu dere ileride longosu açılır. Türkiye'nin iki tane büyük longosu vardı. Birisi Kırklareli. Kırklareli, evet. İğneada yakınlarındaki longos. İkincisi Karasu Acarlar longosu. Longoz'un anlamı e, denizle e, göl arasında alttan bir akıntı vardır. Longoz'un içi tamamen ormanlıktır. Ağaçlardan gölü göremezsiniz. Bu bağlantıyla da nehre bağlanır. Tamamen kültür palkı ilan edilmiştir. Kültür palkı ilan edildi fakat etrafına yapılan kötü yapılaşmayla bir gün orayı da çekme, çekimine yardımcı oluruz. Longoz etrafında da kirlilik longoz da kirletiyor şimdi. İnsan başlıyor. Kaynarca ileride Kaynarca sınırına kadar gidiyor. Geniş bir alan, ormanlık alan tamamen çevrilmiş vaziyette. Biz bunu çocukluğumuzdan beri biliyorduk fakat 7-8 sene evvel Karasu'ya gelen bir kaymakamımız burayı keşfetmiş gibi üzerine yaptırdığı kötü yapılaşmalarla çevre kirliliği yaratan tesislerle işte esnafımızın yaptığı baraka gibi dükkanlar, kanalizasyonlar, tuvaletlerle şimdi Longoz sayesinde nehir de kirleniyor. Longoz mahvolmak üzere. Nehirde mahvolmak üzere. Bu köprüyü yaparken buradan ben tekneyle Longoz'a kadar zaman zaman gittiğim oluyor. Benim teknem 8 metre boyunda. Bu dayımın oğludur Feridun Bey. Şimdi bu yaparken bakın boruları geçirmeleri. Şeyleri biz bunun içinde hani kürekli kayıkla bile dolaşacak pozisyon bırakmıyorlar. Yani bir şeyi planlarken bir başka şeyi bozuyorlar. Hani köprü yapacağız insanlar geçecek diyor ama su yolunu kapatıyorlar. Su yolunu. Ve şu yüzün, bu yüzünden gidilemiyor. Gidilemiyor. Yoksa biz seni daha derinlere kadar getirebilirdik. Ya evet. ben bir şey diyebilirim. Sel felaketinde köprülerin alçak olduğundan ne kadar büyük zarar gördüğünü gördük. Bakın ne kadar alçak. Şimdi yaklaşık 60 seneden beri Karasu'nun kanalizasyonunun, pisliğinin, deterjanının akıtıldığı kanalın başına getireceğim sizi. Karasu'da bir arıtma yapıldı fakat bu arıtma gerçek bir arıtma değil. Sadece ev atıkları, kanalizasyon atıklarının kabasının biriktirildiği bir atık bir e, arıtma tesisi ama tüm pislik tüm mikrop, zehir Karasu'nun şu anda nüfusu 1 milyon kişi, Karasu'da 1 milyon kişi yaşıyor. 1 milyon kişinin ve bu arada ufak tefek sanayi kuruluşları, işyerlerinin tüm atıkları bu kanalizasyonla Sakara, Sakarya Nehri'ne, Sakarya Nehri'nden Karadeniz'e, Karadeniz'in sahilinde de insanlar denize giriyor. Hem turizm hem de biz burada yaşayan balıkları yemek zorunda kalıyoruz. Hiç bu balıklar üzerinde yapılan araştırma yok. Hangi tür maddeler taşıyorlar? İnsan sağlığına zararlı mı, faydalı mı? İşte sulardan şey de almıyorlar hiç. Daha yani 25-30 sene evvelinde Kolibas değişik sahilimizden testler yapılıyordu, günlük su raporları alınıyordu. Şimdi artık o su raporlarından vazgeçildi çünkü artık yapacak, yapılacak bir tetkik kalmadı. Evet. Şu görmüş olduğunuz kanalizasyon, Karasu'nun tüm pisliğinin geldiği, Sakarya'ya boşaltıldığı hiçbir kokuyu evet, alıyorsunuz o... değil mi? Burada çeşit çeşit kefallar, turna balıkları, sazan, kızıl kanat, aklınıza gelebilecek her balık yaşıyordu bu kanalda. Bu kanalın görevi Karasu bölgesinde dağdan inen suların toplandığı havzadaki suyu Karasu'yu sel basmasın diye boşaltmasıydı. Fakat bu deren kanalın etrafı şimdi ağaçlarla dolduruldu. Kanalizasyon bu kanala verildi ve Karasu'da artık sel olayları başladı. Sel yaşıyoruz. Biz Karasu'da sel görmedik hiç. Çocukluğumuzda kara su tepelere kurulmuştu. Şimdi ovaya, beslendiğimiz gıdalarla, beslendiğimiz ovaya, ektiğimiz, biçtiğimiz ovalar, evler ekmeye başladık. Evler dikiyoruz. Kabarcıkları görüyorsunuz değil mi? Burada evet. oksijen yok. Biz buradan çok su örneği aldık. İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Türk Deniz Araştırma Vakfı ile beraber, Profesör Bayram Ezsürk falan. Burada çok araştırmalar yaptık ve buraların balık ve canlı yaşamına tamamen... Aykırı yerler olduğunu, bunların kapatılması gerektiğini, bunların arıtmaya bağlanmasını, gerçek arıtmaların maliyetli olduğu için belediyelerin ve hükümetimizin bundan kaçındığını söylendi. Yani raporlarında. Bunları bir an evvel düzeltmeleri gerekiyor. Yoksa yaşanacak Türkiye kalmayacak. Evet. Görüyorsunuz bakın çöpleri görüyorsunuz, plastik atıkları görüyorsunuz, insanlar elinde. Değerin üzerine bilinçsiz, kontrolsüz kulübeler evler dolduruluyor. Bakın bu böyle Adapazarı'na kadar herhalde bu kulübeler doldurulacak. Böyle gidecek. Her yer ev. Her yer bina. Bunlar hepsi bir tuvalet var İsmail. buraya gidiyor. Tabii. Kimse bu kanalizasyon yok bir şebeke yok ki burada. Hepsi nere pismiyor. Herkes biliyor bunu. Sakın kimse yani bilmiyorum falan demesin. Herkes gözlerini kapamış. Sakaraylı can çekişiyor. Millet bunu bildiği halde sessiz kalıyor. En ucuz şey kirletmek. Ama ne olacak? Sonuçta ne olacak? Hiçbir şey kalmayacak. Güneyde de aynı sorun var bakın. Yatlar var. Benim ortağımın yatı var. Diyoruz. Denize açılıyoruz. Kos, Rodos, adalar dolaşıyoruz. Ama kanalizasyon şey sistemleri, tuvalet sistemlerini herkes açığa çıkınca bütün yatlar o güzel pırıl pırıl lacivert sulara boşaltıyor. Afrika geliyor buraya. Ne bu Avrupa üzerinden, İsveç, Finlandiya o taraflardan, Rusya üzerinden geliyorlar. Buraya gelince zannediyorlar ki biz işte medeni o ülkelere geldik, şuraya buraya konalım yani insanlar bize iyi davranacak sanıyorlar. Bizimkiler tüfekte kaç kere şahit oldu. O gelen yani yaban hayata ama insana alışık hayvanlar ee, burada öldürülüyor, katlediliyor. Bu nehirlere, bu göllere Çocukluğumuzda milyonlarca ördek kaz gelir konardı. Herkes burada işte sonları bir ördeğe 15 avcı düşmeye başladı. Herkes tüfeğini alan avcı oldu. Şu anda burada yaban hayatı diye bir şey kalmadı artık. Tavşanlar yok oldu, tilkiler yok oldu. Yılanlarımız vardı. Burada sayısız yılan vardı. Ama herkes yok etti. Yani hiçbir şey bırakmadı. Orada nehirler vardı.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 su medeniyettir, su hayattır, su kültürdür. Dünya coğrafyasında suyun hikayesini araştırıyoruz. Orhon kitabelerinin bulunduğu Orhon Irman'a yukarı çıkmıştık. Amu Derya, Sili Derya kenarlarında tarihe yolculuğa çıkmış. Altay dağlarından doğan Kadu ve Bin Nehirleri'nin kaynaklarına doğru yolculuğa çıkmıştık. Tuna'nın kaynağından su içmiştik. Nil Nehri üzerinden geçmiştik. Fırat'ın doğduğu Erzurum, Dumlubaba dağlarından kana kana su içmiştik ama bulunduğumuz bu nehrin önemi farklı bu nehir başka bir nehir bu nehir Sakarya Nehri bu nehir 100 yıl önce tarihin en büyük meydan muharebelerinden biri olan Sakarya Meydan Muharebesi'ne adını vermiş Sakarya destanı yazılan bölgelerdi Eskişehir çifteler ve Afyon dağlarından doğan o muhteşem nehir Ben bu boru Melen İstanbul İsale su hattı, Melen, İlen, su. Melen suyu buradan Melen'den çok yakın Melen buraya. Melen meyhin üzerinden geçen borular bu tesislerde Sakarya'nın elinden ilave su basılıyor çünkü Melen'de su yok şu anda. Yani burada şu şu anda İstanbul, şu anda İstanbul bu, biz bir çağırıyoruz siz de İstanbul'da oturuyorsun. İstanbul'da mi? oturuyorum ben dişimi bile bu suyla fırçalamam. Yıkanmaya korkuyorum. Adabazana geliyorum, ormanda evim var. Oradaki suyla yıkanmaya gayret ediyorum. Yani şu an buradan su alıp İstanbul'a su mu basıyorlar. Buraya su basıyorlar. Bu pis suyu İstanbul'a basıyorlar. Ama çaresi yok. İstanbul neyle su o kadar yapılaşma Red o kadar Peki var orada. Kısmen yani, arıtılıyor. Pis kısme arıtma oluyor. İstanbul'da güya bir bir daha daha geniş boyutlu bir arıtma oluyor ondan sonra evlerinize kullandığınız sular evet, oluyor. Evet. Şu anda e, Melen çayının, Melen çayının Melen çayı ve is buradan Orası da oldu. takviye su gidiyor yani. Bakın oradaki tesisten hemen oraya arıtmaya bağlanıyor. Oradan da İstanbul'a basılıyor su. Evet. O arıtma mı? Arıtma kısmı. Bu. Arıtma. Ya şu içeride o bina var. Bak. O arıtma onunla alakası yok. Ne onun o bina ne? Başeri bina ya. Buradan şu, şu şu şu kafa var ya şu kapla. Buradan ilave su alınıyor. Buradan. Evet. Şuradan ilave su alınıyor yerde de Karasu'nun mezbası var. Hemen şurada o da buraya geliyor. Yani biz nasıl Şur Şuradan yani ilave su alınıyor. Evet, Şurdan ilave su alınıyor. Melen suyunu siz temiz mi zannediyorsunuz? Bilmiyorum. Melen'in bütün de Düzce'nin sanayisi Melen'e akıyor. Evet. Var. Yani Melenik yani Melen'i Melen Melen kim kurtaracak? Hayır ona karşıyım. Melen suyu e, Sakarya Nehri'ne göre 500 kat daha temiz. Tabii burasının uzunluğuyla Melen'in uzunluğu me, yani. Melen çayından e, Melen deresinden su almıyorlar. Melen şey barajına gelen şeyler var. Kaynak suları var, onlardan var. Küresel ısınmanın bu kadar büyük tehlikeler arz ettiği günümüzde, kuraklıkların başladığı günümüzde hazır elimizde bir su rezervi var. Bu rezervi kullanamıyoruz. Farkında bile değiliz. Yetkililer de farkında değil. Bu su rezervinin önemini anlayalım. Elimizde olan bu suyu yok etmeyelim. Neresinden dönersek kardır. Bütün Sakarya'ya komşu olan illerin valileri, yetkilileri, belediye başkanları, muhtarları, sivil toplum örgütleri el birliğiyle bu Sakarya'yı kurtarma e, seferberliğini başlatalım. Sakarya'nın kirliğini, yayınlatabilirsen en büyük borcu ödemiş olursun. Teşekkürler. Evet. Evet.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 İşte koytu yerlerde, müsait yerlerde yapardı, dökerdi. Oradan ufak alırdı, vüksaklığa çıkardı. Biz o Mersin şöyle alırdık. Buradan 2 deniz, e, mil denize kadar ağlar kurardık Mersin yakalamak için. Kancalarla kurardık, kancalarla yakalardık. Bir Mersin balığı tuttum, 18 gün ağlar çıktı içerisinde. 18 günü havyar siktircez Benim gibi tutan çok var tabi. Tekrar anne dersi zaman bu bu da az değildi. Bu aylarda biraz azalırdı. Bu ay işte e, Temmuz Ağustos'un 15'ine kadar azaldı. 15'inden sonra çok yağmur yağdı o zamanlar buralarda. Devamlı akıntılıydı. Devamlı. Yüksek. Fırtına yaptığı zaman tere taşardı. Burada kahve yoktu. Kahve arkadaydı. O kahve vardı, bu yoktu. Dere taşardı, fırtına yaptığı zaman tere, o kahveler hepsini dolaşırdı. öyle ya. Ama en genelde eritim yok, düz. Suyunu biz onu, benim babam dere suyu içirdi. Niye dere suyu içirdi biliyor musun? Babam mide hastadaydı, mide hastasıydı. Dere suyu midesine hiç dokunmazdı. Eskiden su kuyularımız vardı. Kuyudan içerdik biz su. Su yok. Orada tahtalardan, 4 kez bir tahtalardan kuyu, şey, kumu açardık. 2 metre aşağıdan su çıkardı. Orada o, onu endiriyorduk. Oradan su içerdik.